Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bildiğiniz üzere ilgili bakanlıklar 5 Ekim'de okulların açılacağını duyurdu. Peki bu hangi okul gruplarını kapsıyor, hangi sınıfları kapsıyor? Alınacak önlemler neler? Okula giderken nelere dikkat edilmeli? Bu videoda bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de aşağı yorum olarak bekliyorum. Hadi dilerseniz videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mesleki Teknik ve Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesinden itibaren ders başı yapacağını duyurdu. Geçmişe gittiğimizde 28 Eylül itibariyle işletmelerde beceri eğitim ve stajların başlamasına imkan sağlanmıştı. Gelelim bu derslerin nasıl yapılacağına, uygulama dersleri gruplar halinde kesinlikle kalabalık olunmayacak, gruplar halinde gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Öte yandan yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler de alınmış bulunmakta. Buna göre okulda öğrencilerin geçirdikleri ders içi ve ders dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Yani ders boyunca, teneffüslerde, öğle aralarında hiçbir şekilde maske ve koruyucu ekipmanlar çıkarılmayacak. Öğrencilere eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzuna göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları da salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılacak. Her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak. Burası gerçekten önemli bir nokta. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre kazanım ve içerik açısından da bir bütün olarak değerlendirilmesi, haftalık ders çizelgilerine göre yüz yüze uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak. Yani bu derslerde söz sahibi öğretmen olacak ders saatini belirlemede nasıl bir anlatım yapılacağına Tamamıyla öğretmen karar verecek. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. 5 Ekim itibariyle okullar açılınca okula gidecek öğrenciler hiçbir şekilde maskesini, eldiverini, koruyucu ekipmanlarını veya el dezenfektan sıklığını vesaire hiçbir şekilde ihmal etmeyecek. Koruyucu ekipmanlar hiçbir şekilde ders içi veya ders dışında çıkarılmayacak. Artık deyim yerinde ise Türkiye salgınla yaşamayı öğreniyor ve öğrenmek zorunda. Yavaş yavaş çeşitli adımlar atılıyor. Bakalım bunların sonuçları bizlere ne getirecek? Umarım olumsuz bir senaryo ile karşılaşmayız çünkü cidden e, bu çok riskli bir hamle. Fakat e, eminim ki tedbirler alınmıştır. Çeşitli uygulamalar, dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır. Öyle düşünüyorum. Eğer böyle bunlar olmasaydı Çeşitli tedbirler alınmasaydı okulların açılmasının veya açılacağının hiçbir manası anlamı olmayacaktı. Ee, bakalım bizleri neler bekliyor. Sen de bu süreç hakkındaki yorumlarını nasıl olur, nasıl gelişir, e, yanlış mı, doğru mu bu konu hakkındaki fikirlerini aşağıya yorum olarak bizlerle paylaşabilirsin. Videomu beğendiysen aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Ve bu konu hakkındaki görüşlerini de aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoya dek kendine çok çok iyi bak, hoşçakal.